Arkadaşlar bugün sizlerle beraber hangi şehir oynuyoruz? Biz size ipucular verdik. Siz o ipuculara göre bulmaya çalışacaksınız. Evet hemen geçelim. Ülkemizin ilk 10 büyük şehrin şehridir. Hem tarihi yapılar hem doğal güzellikleri kış sporları bakımından mutlaka ziyaret edilmesi gereken şehirlerimizin başında gelir. Şehir gesi. Tamamen Türk mühendislerinin tasarımı, ısırımı Türkiye'nin ilk yerli tramvayı özelliğini taşıyan pek böceği. Doğal güzelliklerinden bazıları Saitabat şelalesi. Tadı Dağ kanyonu Ay var ni mas? kapısı. Ak Sofratlık, Büyük Açık Halam Müzesi Müzik Şehrin Belli Başlı Akarsuları Mustafa Kemal Paşa Çayı Nilüfer Çayı Koca Dere Kara Dere ülkemizin en önemli şehirlerimizdendir. tulan firması 1960 yılında her şeyiyle yerli olan Türkiye'nin ilk çamaşır makinasını bu ilimizde üretmiştir. Bu şehitimizi bulabildiniz mi? A. İstanbul B. Adıyaman C. Çanlısı, D. Trabzon, E. Bursa, D. Sakarya, C. erzurum, E. Ankara. Eğer bulamadıysanız sizlere yeni ipçaları vere verelim. Gölge oyunları denilince ilk aklımıza gelen acıbat ve göz bizim sembolüdür. Dizinik. Çinisi Şehrimizin yemeklerinin Paştacaları İskender göl Köftesi Kemal Paşa Kestane Şekeri Kız sporları sevenler için Uludağ Kayak Merkezi Şehrimiz gelmeniz için olabilir. Tarih kokan şehrimizin simgelerinden. Emir Sultan Camii. Yeşil Camii. Osman İmparatorluğunun ilk başkenti bu şehrimizdir. Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleri bu şehrimizdedir. Türkiye Futbol Ligi'nde 5. şampiyon olan takımın şifredir. Sah Arena Şimdi bu şifremizi bulabildiniz mi? Geriye kalan açıklar bunlar. A. İstanbul B. Trabzon C. Bursa D. Ankara Doğru cevap geliyor. Doğru cevap Bursa. Doğru cevap Bursa elimizdi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu serinin devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın, evde kalın.